Venice Beach'e gidiyoruz. Çıktım ben salak mıydım? Meyve sularından akşamları kokteyl yapıyor. Nedir bu? Venice'in boklarını atmak için çöp arıyor. Amerika'da ehliyet almak nasıl? İlk sınava geçtim. Sonuç olarak. Herkese yeni bir günlük vlogtan merhaba. Size sormuştum. Haftalık vlog moşunuza gidiyor. Günlük vlog moşunuza gidiyor. Günlük vlog diyenler çok fazla oldu. O yüzden karşınızda günlük bir vlog. <gülüyor> Kameramı şarj ettim zannedip. Şarj etmemişim. O yüzden umarım bununla da güzel bir çekim olacak. Bugün iki tane Türk arkadaşımla Deniz Beach'te çok meşhur olan Abbott Kinney adında bir caddeye gidiyoruz. Bu caddenin özelliği Gerçekten buralı insanların takılıyor olması, böyle güzel kafelerin, güzel restoranların oluyor olması ve özellikle böyle yaz aylarında, sıcak zamanlarda insanlar sörflerini alıp sırtına burada geziyorlar. Hatta birkaç önceki videolarımda gitmiştik ama daha her yer kapalıydı ve size gösterememiştim. Çok üzülmüştüm. O yüzden... Venice Beach'e gidiyoruz. Şu an Uber çağırmaya çalışıyorum Uber geldikten sonra gideceğiz. Your driver is on the way. 4 minutes. Okay, 4 dakikaya geliyor. <gülüyor> <Bey> o. Ne kadar ki? Dükkanların güzelliği. <gülüyor> Menüs ismi Görkem'i gezdiriyor. Görkem mi gezdiriyor. Melkecim videolarımda olacaksın. Bizi çek. Bizi 300 kere çektim. Kesin çok şey... <gülüyor> no bite. Isırınca şey no. <gülüyor> no <bite. gülüyor> Isırınca, no de. Sen bu işten daha iyi anlayan biri olarak butchers hakkında bilgi vermek ister misin? Sanırım Los Angeles'ta en sevdiğim restoranlardan biri. Ha. Tamamen ha. Mitzisay, plat based. Ha. Çok hafif. Bir o kadar da böyle eğlenceli bir menüsü var. Hem yani vegan ve vejetaryen olmayan, sağlıklı beslenmeyi tercih eden insanlar Aynen da çok mutlu. Benim gibi ceviz <gülüyor> like no. Evet, şimdi yiyeceklerimizi göreceğiz zaten. Aynı meyve sularından akşamları kokteyl yapıyorlar. Aa, ben de bilmiyordum onu. Çok iyi. Evet, akşam, gel akşam bir gelemedim ben buraya biliyor musun? Ben bir kez geldim. Evet, ben glutensiz bir <gülüyor> pizza görken biraz çoktu. Evet. Nedir bu? Ee, bu kadar sulu bekleme. Sen solta gibi bir şey bekliyordun? Ha, ha? ne no, abi böyle bekle. Yani bir rice, bir, bir şey ihtiyacım var. Hadi. Biraz. Okay. Evet. Mekan kedilerle otlanıyor. Evet. Aynen. Bunu <gülüyor> seveceğimi <eminim. Ne> <gülüyor> ben seveceğimi emiyorum. Ne yapıyoruz Allah'ım. Oh my god. Bunu çekmek istedim. Yani tuvaleti bile o kadar havalı ki buranın böyle bohem bir havası var. evet yemeğimizi yedik şimdi buranın donatı çok güzelmiş burada donat yiyeceğiz alıyor muyuz? Ben heyecanlı yerim, mıyız? Gelin. Deneyim, heyecanlıyız ha? Blue Star. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun Let tadını biliyorum istiyorum. o yüzden siz bol bol bölüşün bunu <gülüyor> Çekil kaldım. Çok güzeldi. Aşırı beğendik. Çocuk bakma ihtiyacını menüsle götürüyorsun. Donatlar gerçekten uzun süredir yediğim en güzel donattı. Biraz ağırdı ama şimdi dükkan gezeceğiz devam ediyoruz. Melike Venis'in boklarını atmak için çöp Şimdi şu dükkana geleceğiz. Burası böyle büyük kitaplarının olduğu, böyle yoga şeylerinin olduğu falan bir yer. Hep böyle çok detaylı bakmak istiyorduk. Bugün ilk defa şöyle detaylı bakacağız. of jealousy. In truth, it's how I know that you're the one for me. And when you're seeing red, come over, we can talk it through. I'll throw a warmer shade on your colder mood, drip, drip in the canvas frame. Take a second to appreciate the beautiful mess we make. I don't want to Bu benim Amerika'da gerçekten en sevdiğim dükkan olabilir. Yani son durağımız dinke geldik. Maluma burada takılıyordu geçenlerde. Kim? Maluma. Kim? Değil bu arada. ve garip ünlüler. Burası da böyle meşhur tatlı. Evet, nasıl bilmiyorsun Bir mekan ya. bilmiyorum. Ya pati I need to keep it biraz daha Herkese e, bir diğer günden merhaba. Aslında e, ya bu bir günlük vlogtu ama e, hazır böyle kısa bir günlük vlogken dedim ki şu öbür günde yaşadığım olayları en azından bize, biraz size anlatayım. Hem de biraz Amerika'da ehliyet almak nasıl, nasıl alınıyor, ne yapılıyor falan böyle bir anlatmış söylemiş olurum diye düşündüm bir kere Amerika'da ilk önce geldiğinizde aslında Türkiye'de zaten ehliyetiniz varsa o ehliyetinizle arabayı kullanabiliyorsunuz. Ama bunun bir süresi var. 6-8 ayı burada geçirdikten sonra artık diyor ki sen normal kısa süreli burada yaşayan biri değilsin artık. Uzun süredir burada yaşıyorsun. Ve artık biz senin ehliyetini kabul etmeyeceğiz. Ee, yani şu demek değil ki. Hani her pat diye seni yakalayacaklar. Bir yerden seni bunu bilemezler ama yani bir çevirmeye girdiğin an, bir kaza yaptığın an, bir polise denk geldiğin an bana ehliyetini ver dediğinde siz Türkiye ehliyetinizi verdiğinizde eğer derse ki polis sen ne zaman geldin bir pasaportuna bakayım. E, gerçekten bunun için e, dava pardon mahkemeye çıkan insan tanıyorum okuldan yani. O kadar ciddi bir yöne doğru gidebiliyor. Bu arada bizim ehliyetimizle ilgili de şöyle bir şey var. Ben ilk geldiğimde hani böyle bu, bu bu neresinin ehliyeti falan diye sormuşlardı benim annemlere. Yani böyle biraz da şey yapıyorlar hani nerenin bu falan. <gülüyor> Neyse ama tabii ki kabul ediyorlar çünkü üstünde yazıyor yani İngilizce'de. O yüzden... 6-8 ayı doldurduktan sonra buranın ehliyetine başvurmanız lazım. Bu arada ehli, ehliyetler eyaletten eyalete göre de değişiyor. E, Kaliforniya'da başvurmanız gerekiyor. Bu şekilde belki her e, eyalette aynı kural olmayabilir. O yüzden emin değilim. Ben de başvurumu yaptım. Ancak burada DMV dedikleri yani e, bu sınava gittiğiniz motorlu taşıtlar dairesi aslında çok sıra beklemeniz gereken bir daire. İşte önce aynı bizim mantığımız. Yazılı teste gidiyorsunuz. Onu geçtikten sonra direksiyon sınavı için randevu veriyorlar size ve ona gidiyorsunuz. Bugün ben yazılı teste gittim. Baya çalışmama rağmen çoğu baktığım soru çıkmadı ve böyle çok hiç anlamadım. sorular sordu. Bu arada şöyle bir nokta var ki hani bizim Türk mantığındaki kurallar yok. Türk mantığıyla cevapladığınızda yanlış oluyor soru. Bunların mantığıyla düşünmeniz gerekiyor ve böyle çok saçma sapan şeyler var. Ee, bu sefer ezberlemeniz gerekiyor. E bu sefer ben neyin cevabının ne olduğunu ezberledim ama çoğu gelmedi falan derken neyse bugün sınava gittim. Ee, üç kere deneme şansımız var. Ee, bir hani sign yani işaretler sınavına giriyorsunuz bir de bilgi sınavına giriyorsunuz. Ben direkt işaretler sınavını çabucak geçtim. Sonra bilgi sınavını ikinci denememde geçtim. Eğer ikinci denememde de geçemeseydim dönecektim. Biraz daha bakacaktım ve gelecektim ama kimle konuşsam aslında ilkinde geçilemediğini iki kere gidildiğini falan söylüyorlar. Çünkü hani dediğim gibi bizim mantığımıza pek uygun olmadığı için sonuçta Türkiye'de hani Türkiye'de bile çalışıyorsun olsun ama e, düşünün çalışmasanız bile hani yetiştiğiniz bir mantıkta soru çözüyorsunuz sonuçta. İlk sınava geçtim sonuç olarak. Bu arada insanlar 3 saat, 5 saat falan bekliyorlar burada. Ben bir kod buldum ve bu kod sayesinde böyle bir hızlı giriş yaptım falan derken böyle değişik bir gün oldu. E, bu videoya da hani bunu anlatıp eklemek istedim. Ee, direksiyon sunanıma girerken de mutlaka çekmeye çalışacağım. O hafta bir vlog'a denk getiririm diye düşünüyorum. Çünkü burada yaşamak isteyen burada olmak isteyenler için çok fazla böyle ehliyet sorusu geliyordu. Hani bunu da şöyle bir anlatmış olayım. İstedim öyle bir vlog'u kapatalım dedim. Ve sonuna geldik vlog'un. Ee, önümüzdeki hafta çok güzel bir iki video sizi bekliyor. O yüzden eğer hala kanala abone değilseniz hemen olun. Ve daha fazla Amerika'da yaşamla ilgili öneri ve etrafı görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi Lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.